Selam ben Sultanoğlu İyi ve güzel insanların kanalı Kanalımıza hoş geldiniz Yeni bir videoyla karşınızdayız Bugünkü videomuzda gerek sabah kahvaltısına Ve gerekse günün diğer öğünlerine Ait olmak üzere Atıştırmalık tarifi vereceğim. Beğeneceğinizi umuyorum Buyurun başlayalım Selam ben Sultanoğlu kanalından Cemile Bugünkü tarifimizde size kullandığımız Malzemeleri söyleyeceğim İki boy haşlanmış ve rendelenmiş patates, su bardağı yemek, bir tatlı kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı pul biber, iki bardak su ve son olarak yedi çeşit baharat karşıma. İlk önce iki bardak suyumuzu kabımıza boşaltıyoruz. Tuzumuzu katıyoruz. Pul biberimizi katıyoruz. Yedi çeşit dediğimiz Baharatımızı katıyoruz. Ocağımızı yakıp Bunları pişirmeye başlıyoruz. Ocağın altını yaktık. Bunları karıştırarak Pişiriyoruz. Tam bu aşamada suyumuz kaynadı, kaynamak üzere o aşamada irmiğimizi kontrollü olarak katıyoruz. Kontrollü katalım. Aza çare olur, çoğa çare olmaz. irmikle beraber pişirmeye devam ediyoruz. Buradan bir irmik hamur elde edeceğiz. Yine yakmadan halledersek çok daha güzel olur. Tam böyle bir hamur kıvamına geldi. Rendelenmiş olduğumuz haşlanmış patatesi ilave ediyoruz. Ve birlikte bir hamur yapıyoruz. Evet patatesimizi de iyice karıştırdık güzel bir hamurusu bir kıvam elde ettik şimdi ocaktan alıyoruz ve bir kaba düz bir kaba koyuyoruz böyle düz bir kaba alıyoruz hafiften elle de biraz yoğuracağız biraz tuz ilave ediyoruz ve sonra hafiften bir yoğuracağız. Hamurumuzu hazırladıktan sonra yuvarlak toplar haline getiriyoruz. Hepsi ne top haline getiriyoruz kızartmaya hazırlıyoruz. Bütün malzemelerimizi toplar haline getirdik. Şimdi kızartmaya geçebiliriz. Kızartacak kadar yağ koyduk ocağımıza ve ocağımızın altını yaktık. Yağımızın kaynamasını bekliyoruz. Yağımız kaynadıktan sonra toplarımızı içine atacağız ve kızartacağız. Ve yağımız iyice pişti kaynadı. Şimdi köftelerimizi içine atıyoruz. Köfte dedim toplarımızı içine atıyoruz. Ve altın sarısı olana kadar kızartıyoruz. Çevirmeyi ihmal etmiyoruz. Altın sarısı bir renk alıyor. O vakte kadar kızartıyoruz. Evet rengi çok güzel oldu. Şimdi alıyoruz. Evet gördüğünüz gibi atıştırmalıklarımız bitti. Son hali bu. Afiyet olsun. Bir videonun daha sonuna geldik. Bugünkü videomuzda gerek sabah kahvaltıları için gerekse günün diğer öğünleri için atıştırmalık olarak yiyebileceğiniz bir tarif verdim. Umuyorum ki beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olun, like atın ve yorumlarınızı bizden esirgemeyin sizledinizsin teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Selam ben Sultanoğlu.